Merhabalar, 8 Ağustos 2022 tarihinde Aslan Burcu portalı enerjisinde olacağız. Burada özellikle aslan enerjilerinin, sabit enerjilerin çok yoğun bir şekilde hüküm sürdüğü bir süreçten geçerken, aslında güneş döngüsünün zodyanın tamamlanmasıyla beraber yeni bir döngüye hazır olacağımız yine özel enerjili günlerden birisi 8 Ağustos. 2022, 8, 8, 2022 tarihi özellikle e, numarolojik olarak baktığımız zaman 8 sonsuzluğun, sonlu olmamanın sembolizmasıdır. Bununla beraber biliyorsunuz Aslan Burcu zamanı. E, güneşin zamanıdır ve her birimizin doğum günüyle beraber şekillenen Güneş dönüşü haritaları aslında kolektif anlamda e, Zodian Güneş dönüşünün tamamlandığı yine Ağustos ayına denk gelmekte. Yine bir portalın açılmış olduğu zamana denk gelmekte. Dolayısıyla aslında Güneş bizim kimliğimizi, odağımızı, hedefimizi ilerlememiz gereken noktayı gösterirken bu portal enerjisinde bundan sonraki süreçte, Hangi yönde ilerlemeliyiz? Kendi kimliğimizin hangi yönlerini ortaya koymalıyız? Neleri istemeli, nelerden vazgeçmeliyiz gibi temalar bu portal enerjisiyle beraber aktif olmaya başlayacaktır. Evet, e, tabii burada özel olarak e, enerjilerin yoğunlaştığı, numarolojik değerlerin önem arz ettiği süreçlerde güzel niyetlerde bulunmak. E, güzel hissiyatlarla ve şükürlerle ilerlemek, e, bu enerjiyi daha pozitif manada çalıştıracaktır. Biliyorsunuz Temmuz'un 20'sinden bu tarafa gökyüzünde ciddi yoğun enerjiler var. Mars, Uranüs ve Kuzey Aydınoğlu'nun Boğa Burcunda kavuşumu ve diğer gezegenlere yapmış olduğu sert görünümler, tabii ki bazı durumlarda üçgen ve atmışlık görünümlerde. Bu enerjinin yoğunlaşmasıyla beraber artık kadarsel rotamızı çizmek, belirlemek veya oruta rota hangi yöndeyse ona doğru ilerleyebilmek adına bize bir takım imkanlar sunmuş olsa da aynı zamanda bize ciddi anlamda sarsacak etkileri de Deneyimlediğimiz ve deneyimlemeye de devam ettiğimiz bir süreçteyken Aslan Kapısı portalının açılması ee, ve akabinde 12 Ağustos tarihinde meydana gelecek olan Kova Dolunay'ı ki Kova Dolunay'ın da yine hem güneşe hem de bu kavuşumlara yapmış olduğu görünümler oldukça etkili olacak yani bu seneki portal kapısı çok daha keskin çok daha net belki çok daha güçlendirici ve zorlayıcı bir şekilde bizlere açılabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. E, Kova Burcu Dolunayına dair kapsamlı bir video paylaştım. Bundan bir önceki video dinlemeyenler varsa mutlaka dinlesinler. Youtube'un azizine uğrayıp başlığı geç atmak durumunda kaldım. Dolayısıyla e, ana sayfanıza bildirim olarak düştüyse de belki e, videoyu tam olarak konumlandıramamış olabilirsiniz. Evet aslında bunlar e, Aslan portalının göksel bir hizalanma süreci olduğunu söyleyebiliriz. Sirius yıldızı biliyorsunuz Temmuz ayında e, güneşle kavuşumunu yaşamıştı. Dünya ve Sirius Yıldızlığı'nın bir hizalanması şeklinde kendisini gösterecek bir hizalanmadan bahsediyoruz özellikle Sirius Yıldızı'nın çok parlak bir şekilde kendisini göstermeye başladığı süreç yine bu portal kapısının açıldığı günlerde meydana geliyor ve bu hizalanmaya biz Aslan Kapısı Portalı diyoruz arkadaşlar. Yani bu ruhsal enerjinin Sirius Yıldızı'nın e, bu yoğun parlaklığının ve aynı zamanda numarolojik anlamdaki bu e, eş zamanlılığın e, özel olarak değerlendirildiği ve bugüne has bir takım belki ritüeller, dualar, dilekler, niyetler şükürler edalar içerisinde bulunmanın faydalı olacağı bir süreçten bahsediyoruz Evet Aslan burcu özel olarak aşk sevgi coşku ilahi olanla bağlantı yaratıcılık ile ilişkilidir Güneş yaşam kaynağımız parladığımız ışıdığımız alandır aynı zamanda Dolayısıyla İlahi olan ışıkla, ilahi olan aşkla, ilahi olan tezahür ve yaratımla çok daha senkron şekilde ilerleyeceğimiz bir süreci de ifade etmekte bu portal kapısı. Yani gerçekten gerçek aşkı bulmak isteyenler, uzun zamandır bir ilham gelmesini bekleyenler, ilahi varlıkla, Allah'la bağlantı kurmak isteyenler için bir nevi özel enerjilerin olduğu, bunun için imkan ve zeminin daha uygun olduğu bir gün 8 Ağustos 2022 tarihi arkadaşlar. Bu hizalanmayla beraber özellikle insanın ruhsal analının enerjisini aktive eden bir portal açılmış oluyor. Burada kolektif bilinçten, ilahi bilinçten bir aktarım sağlanabilecek enerjiler söz konusu burada pozitif niyetler ve şükürlerle zaten toplulukların da o enerjiyi yükseltmesiyle bu aktivasyonun daha net ve daha keskin ve daha etkili bir şekilde geçerlilik sağladığı bir süreçten bahsediyoruz önemli olan buradaki içimizdeki ilahi bilinci, ilahi ışığı güneşimizi parlaklığımızı keşfedebilmek bu kadar sıkıntılı, zorlayıcı, dışsal şartlar ve koşullar altındayken bile aslında ne kadar kutsal bir ortamda olduğumuz, aslında Yaradan'ın bizim yanımızda olduğunu, tekamül sürecimizde her zaman mucizelerin de bizimle beraber olduğunu bizlere hatırlatacak deneyimleri de yine bu portal kapısı geçişiyle beraber hissediyor olacağız arkadaşlar Tabii bu portalın açılması ile beraber hayatımızda bir takım kadersel değişimler yaşanabilir özellikle her birinizin Aslan burcu evinden kova ve boğa burcu yani sabit burçların bulunmuş olduğu evlerden çok kadersel sürprizlerle dolu etkileşimleri açık bir süreç bizleri bekliyor olacak karşımıza çıkan bu durum Olgu, olay, kişiler her neyse bunları büyük bir minnet ve şükürle kabul edip bunların e, dualarımızın e, ne türlü bir yansıması ve tezahürü olduğunu algılayıp bizim tekamülümüze nasıl bir hizmet şekli olacağını idrak etme ile beraber aslında bu portal kapısının bize getirmiş olduğu nimetlerin farkına varma noktasında yine bu bilinçte ve bu farkındalıkta olmak önemli olacaktır arkadaşlar. Tabii ki bu tarz günleri çok kutsaliyet atfetmek bir noktada güzel ve hoş bir durum olsa da bir noktada takıntı ve saplantı getirebilir. Ben çok fazla da bu günlerden bahsedip kafanızı bulandırmak istemiyorum. Her gün özel, ayda iki gün bu şekilde özel şeklinde yorumlarda haklı serzenişler de görüyoruz elbette. Ama e, astrolojik olarak özellikle şunu söyleyebilirim ki Güneş Dönüşü Aslan Portalı ile beraber Zodiyan Güneş Dönüşü Haritasının yeniden konumlandı, kolektif şuurun yeniden bir e, bir yıllık döngüsünün başladığı, aynı zamanda bizim de kendi kimliğimizi ortaya koyabilmek adına hedeflerimizi ve ideallerimizi belirleyebilmek ve onlara ışık tutabilmek adına bu portal kapısının daha etkin bir şekilde çalıştırılabileceğini. Ve özellikle önümüzdeki kova dolunayı ve yoğun sert kavuşumların etkisinden de daha az zorluklarla sıyrılabilmek adına bu tarz önemli bizim yaradanla kurulmuş olduğumuz bağlantıyı daha sağlamlaştıracak ve daha özel bir hale getirecek ve dünyada milyonlarca insanın, binlerce insanın Bugüne hans ritüelleri ve duaları şükürleriyle yoğun enerji çemberi oluşturacakları günleri değerlendirmek adına bu videoları paylaşıyorum elbette ee, bir için sakin herhangi bir gün gibi geçebilir çünkü e, aslında bu portalın e, sunduklarına hazır olanlar e, nail olacaklardır veya sunulan şeylerin farkında olmadığımız müddetçe e, hiçbir zaman o gözle o nazarla bakmamız da mümkün olmayacaktır arkadaşlar e, özellikle aslan portalı videosu çekmemi isteyenler için bu videoyu paylaşıyorum Özel ee, bir gün. Ee, bol bol dua edin. Bol bol olumlama yapın. Niyetlerinizi, şükürlerinizi e, gökyüzüne, e, evrene, kolektif şuura ulaştırın lütfen. Böylelikle güzel bir enerji çemberi bu özel gün vasıtasıyla oluşmuş olacaktır arkadaşlar. Evet e, portal hakkında çok fazla detaya girmek isteyip sizi sıkmak istemiyorum esasında. E, dediğim gibi bu esnada etkili olacak kova dolunayının videosunda bir önceki e, videoda görebilirsiniz. Bir önceki video bununla ilgili oldu bunu da mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum Çünkü aslında bu kova burcundaki Dolunay Temmuzun 20'sinden beridir yaşadıklarımıza da bir ışık tutup bunları neticelendirecek tesirde gibi gözükmekte Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve beğenmeyi Instagram adresimden de takip etmeyi unutmayın. Lütfen danışmanlık ve iletişim için Instagram opikus adresinden veya opikusastroloji.gmail.com adresinden de bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Güzel günler diliyorum hepinize. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.